Assalamu alaikum. Siz ingilizce labos kanaldasınız. Siz bilan, Erdem İdeş, Şahrob A.K. Bugün, yorumlarda sorulmayan sorulardan beri cevap vermek çimand. Ancak, baytında yorumlarda cüretli çok sorular soruluyaptı. Minebce manş sorular ge. Videoda rekasta cevap versen, çokça lüçün faydalı bolada. Eğer sizin hangi sorularınız bolsa, albatta, yorumlarda yazıp kaldırşingiz mümkün. Minebce, çokça lı ki faydası gelen soruları eplersem, Allah kahlasa cevap veriş ge hareket kılaman. Yani, video tarikasta. Hop ende soruyla kesek. Soru koyacak YouTube'dan 5 saat hark konu İngilizce bir yıl söz organı barsam, ailes balıkta İngilizce ne çiğetim kılışım mümkün. Hop, endide ailek manş sorulmeyin kim Yani İngilizce lene adamdan. Eğer oşu adam, miyim ki İngilizce lene kudushu tertipte organı barsayın, ailesde manşu mümkün ende, tahminen aitse ham işe bolar bunlar Kim bu işten qatın azar? Çünkü biz IELTS'de Dara Cananıkla Şakadık yapıpırganımızda Gideyan uh, Kuk narsaynı neyin ubatka ulaşımımız kerek Yani IELTS King Kamrovli IELTS için gramatika, uqeyiş, yazı, yapıpırış ve tingləş Manoşun narsaylarını kaysırmağına uh, da birgeliğinde örgene boruşunuz kerek Bunlar bir-birge bağlı. Kaysını dör uh, rövajlandırışınız üçün Undan aldın kaisitler kısmını organize etmişken yapabiliriz. Soru çünkü gramatikten yani, ouzu fonksiyonsuz çünkü hem masan organize çünkü. Hoşuma gelse sen çekti mümkün. Uh, buğne cevap vermişsiniz mümkün. YouTube'dan şu yerler organize Değil miçiniz mümkün? Bu bunu çünkü neden? Yani YouTube hakkı değil Yani YouTube'dan buğne de sana organize zor platforma tel organize çünkü. Ne sadece tel organize çünkü, belki cüdeyim kopmasına zor platforma. Tekin materyaller. Lekin YouTube'da bir de katta muha muha bu. YouTube'da materiallar bu bölüşüye karamastan hiç kan da YouTube'da tartıp yok. Yani siz birinci namanı, ikinci namanı, üçüncü namanı organışınız kerekelediğini kere kere kere kere kere kere kere. yani, kursatıp yerlerden hiç kan bir a, yoruk nomı yok ki, kollanma yok. Engelsin başlayan bahaydı yiğinizde aynıksızı müstakil organı yaparken siz namanı birinci organışınızın yani demani kim organize ediniz? Kayısı mazoo, mağazı, kayısı mazoo gibi bağlıkli gene, kıyırdan başta şeyiniz kıraklayın, kıyır geç organize kıraklayın. Maneşilerne kham mesaneder kursatte bira diyen, Çünkü dersin oğltoçingiz yok, aldinizde sizde togrulab Yor yok. Çünkü ki siz YouTube'ge siyan yapsis. İndi YouTube de muammaşındaki, mümkün? Hangi kanalıza kırışingiz? Kanallardaki videolar. Aa, herkesin mazoollarını e, farklı bir cayetten organize orga ettiyken, şimdi siz oşa mazoolu çünşingiz için, Bitti videolar gibi bittte mazoolu çünşingiz için, ondan dolayı müjde bağlık oluyor O videoda sizge kahm mazoollarını bir bağlıklarını, bari başeden başla, oşa point geçe, oşa nokta geçe, a, çün tür bir meni geçiyen. Onda saatlik videolar bulup getiride ve bu ziyaretli video da koriginiz kahm koriginiz kahm kelimende. YouTube'da oşa kısa kısa Mirasların, kayıtlı kısımlarının, cüneym küçük ana kısımlarını size şun tür bir şey için videolar işte çıkarıladım. Hop, şunun için her mümkün ki a, siz YouTube'da tanca vakt mirasını organize edemez, belki kendi organize edemez, ne materyallerden organize edemez, jüdiyam muhüm. Maneşlerini ne vakit kalsın giz kirek borada. Altcı kira diyem bolsa, alt için YouTube'nun ozu yeterli imas da YouTube'den yardımcı, koşucu materyal sıfatı da faydalanabilirsiniz bolada. Bu cütyem zor İngilizce siniz ne, ancak ne başlantır seniiz bolada. Lakin ailes organizasyon, nevaqat İngilizce'nin bırardı, katta ve mahseldiçin organizasyon YouTube'un özüyle bu aa, yakışa fikir imastır oylemen. Mine uzun da kanalımda hem kaç video çıkarışımdan kadınca, videolarım brabriye bağlak imast adette. Kısa süre malzum ne? Çünkü şunun dışında haklısam ki kendi tarzda kısa süre malzup numadır video şeyler hareket kılamadı. Çünkü online kurs alışki hareket kılayım, yani biraz daha Yani aynasın alıcısının özümüz müstakbel başıdan organize bozuyorsa Siz siz malum anca vakit hantija kalırsınız Orijinal şekilde bir sayo bu video için şu yeterli. Eğer sizin yazıp mümkün. Yenki videoda görüşünce, salamat olayım.